Ee, yeni videoma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl harita oluşturucu oynayacağız. Evet. Edgar çıktı. Şu anda 3 seviye. Birkaç gün önce falan çıkmıştı. Bunu diğer videolarda e, göstermeyi unuttum. Şöyle bir sürü yeni harita yaptım. Şimdi. Evet. E, harita oluşturucumuzun İkinci e, sezonuna girdik arkadaşlar e, geçen sene de böyle bir video yapmıştım zaten geçen sene de böyle harita oluşturucu videoları hep yapmıştım 2020'de e, ikinci sezona girmiş oluyoruz. Artık dur. Evet e, ilk önce bu haritanın nasıl bir harita olduğunu hemen anlatayım bu arada Şimdi şöyle hepsini bir bütün botları kaldıralım bakalım 2 kişilik olsun. Ee, şimdi evet hesaplaşma diyor. Bu haritayı ben tasarladım. Bakın. Ee, şimdi burada nasıl oynayacağız diyorsunuz. Ee, şu şekilde. Hemen anlatayım. Bakın. Şöyle mesela şuraya bastım. Uçuyor uçuyor geliyor. Yani oklar hangi yönü gösterirse dur yük var şurada. Oklar hangi yönü gösterirse arkadaşlar yani mesela bu aşağı gösteriyor böyle gidiyorsun. Bu yukarı gösteriyor böyle gidiyorsun. Bu yan tarafı gösteriyor. Böyle gidiyorsun. Şundan bir uçalım. Evet. Ortaya da bir alan yaptım. Şöyle. Atlayayım hemen. <gülüyor> evet. Bayağı güzel bir yıldız gücü. Şurada Max Gik var. var. E, onu boş verelim zaten. Denemelik oynuyoruz şu an. Evet. E, tam tersinden şu şekilde de gelebiliriz aslında. Neyse. Siz anlamışsınızdır bence. Ve şimdi... Şöyle botları yasaklamayı bir kaldırdım. Ee, buradan tabii ki de Primo'yu seçiyorum. Primo'yla bu tür duvar yerlerde daha proyumdur. Tamam. Evet. Şöyle vur vur vur vur. Vur vur. Tamam. Evet. Stu var. iki tane. Evet bir tanesi bana geldi. Öldürebilirim. Attı beni oraya. Tüh. Öldürecektik. Neyse buraya biri gelsin. Bakalım sonra. Şurada Bo var bir tane. Şurada da bir tane Bibi var. Ah. Pem müzik var. Ben Bo'ya dalayım. Kolay. <gülüyor> kolay çok kolay. Çok kolay ama fazla kolay. Hayır. Öf, Karl aldı ya. O zaman Karl'a deneyelim. Bir dakika. Nerede o? Şurada. Tamam girdim. Tek hesaplaşma. Her savaşçı kendi başına. Bravo. Evet. Biraz yavaş kırıyor gibi ama hızlı kırıyor. Emz geldi. Bir dakika. Kır şunu çabuk. Hadi gel buraya. Evet. Bunun aksesuarı bende var bu arada. Şu aksesuar karlı. E korkak ne yapayım yani. Ben geleceğim o zaman. Gel buraya gel. Gel nereye kaçıyorsun sen? Sen nereye kaçıyorsun? Hadi bakayım. Şöyle ışınlanalım şuraya. Bir videoda iki tane harita çekebilir miyiz bilmiyorum ama neyse. O dur. Dur öleceğim öleceğim. öleceğim. Bir dakika. Ah oh, kaçıyorum baya. Baya kaçıyoruz arkadaşlar. Zıplayacağım yine. Zıplıyorum. Zıpladım. Evet her tarafı üç tane koyduk. ki istediğiniz yöne Göre. Hayır. Ultim de boşa gitti. Ne olsun ya? Güzel harita yapmışım sonuçta yani. Ona bakarsanız deli saçması haritalar var. Yani bazen. Sonuçta benimkinde bir kazanma olayı da var. Hani. Tam her şeyi böyle aldım Boyutuna göre yaptım. Gel buraya. Arkadaş. Herkes kaçıyor ama oynayamam ki böyle ben. Şeli, şeli, şeli, şeli, şeli yenge, şeli yenge. Eyvah, ultisi dolu bir şeli. Hem de. Heh, Hayır, geliyor. Break, ah, dur. Zıpladım. Tamam, alırız, alırız içeriye. Ya, sıkışacan orada, ne yapacaksın Allah aşkına? Ya, kaçmasana adam. Ya, öleceksin ki sen orada. Bakın. Bak bak. Yeri aldı. Canı gidiyor. Bak. Öldü. E, gitecek ki Ve bir numarasın dedi. Evet. Bir tur daha yapalım bu haritada. E, sonra başka bir haritaya geçeriz. Tabi zamanımız olursa. Kırızıca. E, yakın duvardan karın kazmasını sektirirseniz kutuları daha hızlı kırıyor. Onu söyleyeyim. Taktik. Düşman gelmeden kırabilirsiniz. Normalde şöyle uzağa gidiyor zaten. Yani duvardan sektirerek kırmanız daha iyi olur. <gülüyor> ulti ulti. Eva, Emz beni öldürdü. Tamamdır. Sıradaki haritamıza geçelim. Evet. Şuradan bir. Bir dakika. Harita oluşturucu değil mi? Evet. Expert kapsüller diye bir tam var. Girdim hemen. Dostluk savaşı. Karlı seçmeyeceğim. Burada. Burada neyi seçsem. Koltuğu nerede ya? Koltuğu arıyorum. Ee, yarım saattir arkadaşlar. Evet girdim. Çift hesaplaşma. Evet. Tüm takımlar birbirine karşı her zamanki gibi. Biliyoruz yetin. Şurada kutu var. Boştan bir tane. Evet. Şansa. Şansa. Ben sen şimdi şöyle bir gümüş mermiğine delin şuraya. Gel buraya. Nereye kaçacaksın? Kaçamazsın. Ee, internetim biraz zayıf arkadaşlar. Ondan dolayı oyunun donabilir. Hani problem oldu o yüzden. Hah, brok. Kolay. Bir dakika ben şöyle bir değeyim şuraya. Mızıkçılık yapma. Gel şuraya. En azından şurada moralim düzeliyor yani. Şu harita oluşturuyor oynarken. Çünkü normalde ben Brawl Stars'ta hani teklerde hep yeniden bir insan olduğum için Gerçekteymişim gibi sanki. Evet. E, bir tur daha Expert kapsülleri oynayalım ve bitirelim. Bence. E, gelecek bölümü izlemeyi unutmayın. Tamam. Hoppa. Evet. crawl. Zor. Very hard. Çok zor. Şimdi aşırı Evet adamın deldiği yere bak. Deral'a denk geldik. Bir dakika kaçmam lazım. Kaçtım. Hayır. nit olmaz. Olmaz. Hafif uzun benzeri bir karakter. <gülüyor> Hayır. Kurova öldürebilir miyim bilmiyorum. Şöyle yarışayım kendimi. Evet. E, bazı botlar çok salak oynuyor. O yüzden kolay oluyor yenmemde. Hayır. Hayır. Lova'yu öldürelim olmaz. Zor. Şuraya bir der gümüş ver ya? Heh bıraktı oraya herif. Ne yapacağım Pem var orada da. Daryl'ı öldürebilirim dedim daha de, adam multi attı be. Tamam tamam tamam. Bir şey diyeceğim o tarih can tarih et. Hani bana atınca bir hasar falan vermiyor ki. Veriyor mu acaba? Neyse boş verin. Kameram kapattı. Evet kazandık. Şöyle bir numarasın dedi Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Daha fazla böyle Brawl Stars e, ikinci sezonda tavuşturucu oluşturucu bölümünün gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. E, sağa sola iki tane video bırakıyorum. Onları izleyebilirsiniz ve bay bay.